her koşulda her duruma ayak uydurabilir. bu erkeği evcimendir. Evde durmayı, çocuklarla ilgilenmeyi ve sorumluluklarının bilincinde olmayı sever. İkizler kadını ise özgürdür. Dışarıda gezmeyi, gece hayatını sever. Boğalar kurulu bir düzenin sığ bir yaşantıyı tercih ederken, karşılara bunu tam aksine hareketliliği ve düzensizliği sever.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 Boğa erkeği ise bu duruma sinirlenir ve ters tepki gösterebilir. Boğa erkeği sakin bir hayat yaşamak ister. İkizler kadını ise tam tersine gezip tozmayı, maceralara atılmayı sever. İkizler kadını elinde boğuluyla oradan oraya sayet ederek yaşayabilir. Ancak boğa erkeği kurulu bir düzen olsun ister. Evinden ayrılamaz. Farklı elementlerin grubuna dahil olan ikizler ve boğa burçları birliktelikleri ancak zıttıklarına uyumuyla olabilir. Bu iki zıt kutlunun bir araya gelmesi için gerçek bir aşk olması gerekir.